Ankaralı spor severler sizi ayrı bir severler. Öyle de böyle severim. Fenerbahçe'de yönetici oldunuz ama Ankaralı spor severleri özellikle iki kanalımızdaki takipçilerin büyük kısmı vermek istediğiniz mesaj var mı? Yani Ankara yüzünde yöneticilik yaptınız bu önemli bir detaydı. Ben şimdi tabi Ankaralı sayılırım artık. Çünkü hayatımın neredeyse 50 seneye yakını Ankara'da geçti. Ve tabi ilk futbol hayatına da Ankara'da yönetici olarak başladım. Ankara gücünde yönetim kurulu üyesi olarak başladım. Sonra Fenerbahçe'ye gittik. Sonra uzun müddet Fenerbahçe'de görev yaptım. Sonra da Sayın Yıldırım Demirören beni federasyona almıştı. Sonra da Federasyon Allah nasip etti, futbol federasyonu başkanlığını yapıyorum. Tabii benim üzüldüğüm bir nokta, benim federasyon başkanlığı dönemimde iki tane Ankara takımı, hem Ankara gücü hem de Gençler Birliği aynı yıl ligden düştüler. Şu anda TFF birinci ligle mücadele ediyorlar. İyi mücadele ediyorlar. İnşallah bu sene başarılı olurlar. Tabii her zaman şunu söylüyorum. Ben bir federasyon başkanıyım. Kim iyi oynarsa, kim hak ederse o üst liglere çıksın. Kimler tabii iyi oynayamıyorsa da liglerin alt kademelere düşsünler. Ama iyi oynayanın her zaman hak edenin yanında olduğumuz da bilinmelidir. Süperlik başkansız olmuyor değil başkanım. Çok evet. Ankara tabii büyük bir nüfus. Türkiye'nin ikinci büyük Kenti, ekonomik olarak ikinci büyük kenti, Süper Lig'de Ankara takımının olması gerekmektedir. Gerekiyor zaten. İnşallah iki sene, ikisi birden, yoksa birisinin de bu sene yapılan mücadelelerden önde bitirmesini tabii ki arzularız. E, herkes spor kamuoyu da Ankara gücünün taraftarı çok güçlü. Takımlarını çok iyi destekliyorlar. E, bakalım ama TFF birinci ligde başarılı olmak da öyle kolay değil. Süper Lig'den daha zor belki. Süper Lig'den var. daha zor diyebilirim. Peki, çok teşekkür te ederim. Te